Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Günün birincisi tahminine geçmeden önce, 26 Aralık çarşamba gününü hatırlayalım. Çarşamba günü en yüksek puanını alan gelini belli oldu. 15 puan alan Elif Çeyrek Altın'ın sahibi oldu. En düşük puanı alan gelin 7 puanla cansı oldu. Bu haftanın toplam puanlaması şu şekilde oldu. Rümeysa 28 puan, Elif 42 puan, Cansu 30 puan, Yağnur 37 puan aldı. Yeni günde neler olacak? Puanlar nasıl değişecek? 27 Aralık Perşembe günü, kim çeyrek altını kazanır detaylara geçelim. 27 Aralık Perşembe günü, Kıyasya mücadele yaşanacak. Bugün, hangi yemek yapılacak merak konusu? Fatih Ürek, bugünün yemek listesini gelinlere verdikten sonra,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 Hoşça kalın.